Nasıl Youtuber oldum ona anlatayım. <gülüyor> <gülüyor> e, yani aslında amaç e, Youtuber'lık değildi ya da Youtube kanalı da değildi. E, ben onu aslında bir dijital arşiv olarak tasarlamıştım. Yani Sosyal Kafa aslında bir yerel televizyon kanalı projesi. Yani işte hatta yerel kanal dediğim spor kanalı, Beşiktaş TV'de başlamış bir şey. E, yani böyle hep bir kopyalayayım istedim. Onlarla da öyle konuştum. E, ilk de aldım çünkü hani 50 yaşlı bir de bulamayacaksınız bu görüntüleri yani peki arşiv yok sanırım. Ee, sonra gittiğimiz her yerde de aynısını yapayım dedim. Ee, Valla pandemiye kadar da pandemi başladığınca kadar en son medyaskopta yapıyorduk sosyal kafayı. Ee, böyle hani YouTube kanalını bizzat işletme fikrim yoktu açıkçası orası böyle arşiv olarak duruyordu. Baktım epey kendince trafik de almış şey de yapmış. Sonra pandemi başlayınca yani bu stüdyolar kapandı. Yani genelde format online değildi, stüdyoda çekimlerdi. Yani dedik ki o işte o pandemide herkes gibi e biz de bari böyle devam edelim doğrudan yayınlara diye. Onun için tamamen YouTube kanalımı, kanal merkeze gelmiş oldu böylece. Şey, uzun hikayesi bu. Daha önce mesela derslerde böyle bir televizyon kanalı simülasyonu vesaire YouTube üzerinden yapmıştık. Öyle PUBG 104 koduyla böyle hala dolaşıp bazı ister artık e, kampüsün o şekilde görüntülenmesini istemediğimiz görüntüler ama e, hani şu anda e, bu var, evet. Allah hocam ben çok rahatım. E, e, çok, 11 yıllık bir kanal çok az izleniyor. Ama umrumda değil çünkü e, benim için orası bir arşiv bir oyuncak. E, o yüzden e, aslında e, hani ana işi bu olan arkadaşların e, şikayetlerini ve kaygılarını ve üzüntülerini anlıyorum. Ben de üzülüyorum bazen, keşke daha çok izlensek diye ama böyle hani az öz bir kitlesi var ve ben tam böyle kuru esnaf durumundayım. Hiç, hiç şeyi bozmuyorum yani. Ne olursa olsun hani izlenme oranı diye. Ama şöyle, tabii ki algoritmik müdahaleler var. Hani bizim ötemizde olan, bizim içerikte öyle çok da viral olabilecek bir içerik değil çoğu durumda. Evergreen videolar üretiyoruz aslında. Özellikle bu e, tutorial denebilecek How to, nasıl yapılır videolarımız zaten en çok izlenen her zaman. E, onun dışında daha böyle e, biraz acit, provokatif bir taraflar olursa, hani ben öyle bir niyetle yapmıyorum benim ruhum kaldırmıyor ama bazen seçtiğimiz konudan konuktan dolayı böyle olabiliyor. O zamanlar bir trafik atlaması görüyor, sıçraması. Ee, ama onun dışında e, böyle bir kanal zaten herhalde bu içerikli ancak bu kadar izlenir diye düşünüyorum. E, şeyi de görüyorum arada bir, e, yani gerçekten yapılması gereken bazı hani şeyler var işte mesela kapak tasarımı olsun, e, işte ufak tefek böyle hani izleyiciyi gerçekten e, tetikletecek şeyler hani kanalıma abone olun demeseniz bile aslında bunların hepsi de azıcık etkili. E tabi onlara giremiyorum ben yani girmek de istemiyorum. Ee, hani onlarsız bu kadar oluyor. Ee, aa, e, i̇lk etapta onları söyleyebilirim. Ee, şu var ama hani internetin güzel tarafı şu, yani illa herkesin viral olması gerekmiyor. Ben orada 11 yıllık bir arşiv yarımlaşıp ve gerçekten Türkiye dijital aleminin önemli isimlerini ağırlamışım. Hani onların çeşitli yüzlerini göstermişiz. Mesela Vesküpl Junos'un ilk canlı yayını bizde bu arada. En büyük başarılarımızdan birisi ve talent keşfi gibi böyle. Geliyor. Onları yaptığım için hani şey bize de internette yer olması hani güzel bir şey. Ve hala o özellik var. Bence bütün bu şikayetlerimize rağmen ki haklı şikayetler bunlar, endişeler, kritikler hala bir alanımız olduğunu görmek de güzel. Şimdi hep böyle arka planı afişe ediyoruz, rezil oluyoruz ama yani şöyle ben tabii ki bu çok profesyonel bir süreç değil kesinlikle. Yani bizim prodüksiyon şeklimiz hiç değil. Şöyle ama, yani gerçekten uzun süredir şey herhalde kuruyorum, yani burası bir tür mektep olabilir mi? Onun için hani bazı derslere entegre ettik bunu, bazı arkadaşlar da aslında hani ben sosyal kafada staj yaptım da diyorlar ve bundan çok mutlu oluyorum. Çok böyle düzgün giden bir süreç değil bu, biraz derslere bağlı ve hani yine de ben istemesem de ben merkezli oluyor. Yani sahada olabildiğince olmaya ve insanları tanımaya çalışıyorum zaten bu alandaki. O yüzden yani çoğunlukla konukları ben seçiyorum. Konuk seçiminden sonra genellikle bir, bir birkaç arkadaş konukla ilgili inceleme yapıyor ve soru üretmeye başlıyor. Başka bir grup sosyal, kafanın sosyal medya hesaplarına bunları koyuyor. Youtube'a yükleme işini ve meta datasını genelde ben yapıyordum. Aslında mesela şunlar da yapılıyor. Biz bir süredir tanım kısmına videoların onları böyle küçük parçaları bölüyoruz, özetliyoruz. İşte onunla ilgilenen birkaç arkadaşı oluyor. Highlightları böyle. Eski videolara doğru gidiyor. Yenilerde de var. Hani Arada bir gözünüze çarpan. Böylece hani o uzun, aşırı sıkıcı videolar kısa hale daha az sıkıcı hale gelebiliyor. Yerine onları tamamen de klipleştirmiştik ama böylesi description kısmına onları koymak tanımlamak daha kolay geldi. Bir grup, bir arkadaş konuk listemizi çıkarıyor. Öyle bir kaotik durum var ki çünkü çok farklı seviyelerde farklı videolarımız var. Yani genel genelde konuk listesi böyle bir şey var. İşbirliği içinde gidiyor. İşte rehber videolarını hazırlayan bir grup oluyor. Diğer böyle meslek tanıtımında ne yapıyoruz? Startup coach gibi şeyleri arada bir devam ettiğimiz şeyleri de ilgi alanlarına göre arkadaşlar, sunucu denemeleri yapıyoruz. Bizimki biraz şey hani insanların kendini rahatça, amatörce ifade edebilecek diye bir yer buradan kalkıp sonra daha profesyonel bir yere gidebilirler diye. O, o başta söylediğim rahatlığın bir şeyi bu. En azından avantajı gibi, öğrenci arkadaşları için düşünüyorum. Bir de hocam başlarda tamamen dijital vurgu düz. Şimdi tabii sosyal kafa aslında iyi bulmuşum o ismi. Bu arada kafadan öyle tam inönü tribününe yaklaşırken birden ampul yandı. Öyle ne isim koyup? Aa dur yani sosyal kafa koydu. Daha önce çünkü bir de radyo programı vardı benim. Türkiye'nin en az dinlenen müzik programı Metal Kafa. Oradan gelen hani biraz haramlar sosyal kafa değil. Ee, isim çok şey Hani dijital dışında da çağrıştı. Onun için biraz hani son birkaç yılda biraz lifestyle'a da dönmeye başladı Dijital odaklı olsak da. Evet. Planım gelecekte biraz daha böyle tempoyu arttırmak, daha hani en azından e, akademik yıl boyunca mesela e, düzenli aynı gün e, yayın yapmak bir taraftan ama bu arada da içerik üretimini arttırmak. Yani aslında 1-2 yıldır yapmaya çalıştığım şeyi e, şu an için hani yeni bir beklentim yok. Ha, konular değişti mesela Metaverse playlisti yarattım çünkü arada bazı söyleşilerimiz ve şeylerimiz onunla ilgili. Yani dijital alanda ne çıkarsa biz onu herhalde bir playlist şeklinde koyacağız oraya. Shorts'lara biraz ağırlık vermeye başladık. Bir, mesela bir öğrenci, bir grup öğrenci arkadaş üretiyor onları. Full editorial bağımsızlık inşallah başını derde sokmazlar. Onlar orada bir şey yapıyorlar. Şu anda hani yakın zamanda o bunlar var gibi. Hani şeyi yok Hani metaverse ile ilgili bir şey yapılıyor ama pratikte bir şey yakında olmayacak. Hani YouTube kanalımız devam edecek gibi gözüküyor. Bir meslek tanıtımları listemiz var aslında, playlistimiz. Belki gözünüze çarpmıştır. Onun da konsepti, ebeveynleri gıcık edecek meslekler serisi. Ee, Valla böyle ne kadar şey bulursam, onu geçen yaz uğraşamadım. Bir kütülle edebiyatı, prehistorya, işte matematik, istatistik falanları onları yaptırdım. Şeyle tabi, dijital oyun tasarımıyla başladı. O bir ters de Çünkü o çok beğeniliyormuş. Sonradan ben de fark ettim. O bayağı izlendi. Benim hedefim velileri gıcık etmekti. Onun sosyoloji, antropoloji hepsini elden geçirdik hocam. <gülüyor> Buna devam edeceğiz, ondan sonra niye izlenmiyoruz diye de <gülüyor> ağlayacağız.